Herkese merhaba. Ben Tolga Özbek. Yine bugün bir gündem videosuyla sizin karşınızdayım. İlk konumuz Milli Muharip Uçak için üretilen ilk parça. Bu parça ne anlama geliyor? Uçağın hangi bölümünde kullanılacak? Bu konuya bakacağız. Diğer iki konumuz ise yapılan ilk atış testleri ile ilgili. Bunlardan birincisi SOM seyir füzesinin yeni nesil ve son modeli SOM J İkincisi ise Gökdoğan Hava Hava Füzesi. Bu iki sistem mühimmat hakkında biraz bilgi vereceğim. Testler ne aşamada? Bunlarla ilgili sizlere bazı bilgiler paylaşacağım. Son konumuz ise KLRG KTC3200 motorunun yeni bir türevini geliştirecek. Ve bu projenin adı da ARAT. Evet gündem videomuz başlıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil çok önemli bir paylaşımda bulundu. Ve Türkiye'ne ben her zaman söylüyorum bunu Türk Havacılığın Kurtuluş Savaşı projesi Milli Muharip Uçak için ilk parçanın üretildiğini açıkladı. Şimdi böyle aylar geri sayılınca gazi genç arkadaşlarımız konuyu farklı yönden alabiliyorlar. Milli Muharip Uçak 17 ay sonra 18 Mart 2023 tarihinde Fabrikadan çıkartılacak. Buna havacılıkta roll out deniyor. Ve TUSAŞ'ın hedefi bu uçak fabrikadan çıkartılırken motorları çalışır bir durumda taksi yapabilmek. Bunun için de üretin başlamış durumda. Milli Muharip uçağın ilk üretilecek parçası aviyonik bölme ile yan silah bölmesini ayıran ana taşıyıcı parça. Uçağın üzerine baktığımız zaman elimde 1.72 bir model var. Bu parça ön hava alık, Hemen oradaki bulunan e, silah ünitesiyle ile kokpitteki aviyonik yani direl elektronik sistemlerin altında kutular vardır. Onlar arasındaki bu bir ara bir bölme. Bu gördüğünüz uçak 1.72 ölçekli bir milli muharip uçak e, maketi. Ve uçaklar maket üzerinden gösteriyorum. 3 ana parçadan oluşur. Ön gövde, ön gövde içerisinde uçağın işte kokpit radar sistemleri, orta gövde... Orta gövdenin tabi altında Milli Muharip Uçak içinde gövde içinde taşıyor mühimmatlarını silahlarını orta gövde ve de kuyruk bölümü yer alır. Kuyrukta da işte e, dikey stabilizeler yatay stabilizeler burada görüyorsunuz. 3 ana parçadır. Orta gövde ayrıca kanatların olduğunu belirteyim. E, ön taraf, ön gövde elektronik açıdan gerçekten o elektronik işlemeyi gerektiren parçalar vardır. Orta gövde de Kanat üretmek gerçekten zordur. Tabii bu havacılık için genel bilgiler bunlar. Kuyruk biraz daha kolay üretilir. Genellikle de bir ülke işte bir uçağın parçalarını yapmaya başlarken gövde olarak genellikle arka kuyruk parçaları gelir. Bunu orta gövde ve daha sonra ön taraf izler. Tabi TUSAŞ Milli muharip Uçak'ta bunları tek başına üretmek durumunda. Çünkü projenin sahibi TUSAŞ mühendislik açıdan gerçekten çok önemli bir proje. Ve böylece bu gördüğünüz önde yer alacak da birlikte üretim gerçekleştirilecek. Önümüzdeki 17 ay içerisinde ana parça sayısı uçaktaki 20.000'in üzerinde bu parçaların üretimi tamamlanacak. Arkasından imalat hattına alınmaya başlayacak bu parçalar. Bir araya gelerek ilk prototip yani test uçağı ortaya çıkacak. Plana göre ilk aşamada 2 adet test uçağının yapılması planlanıyor. 2023'te fabrika çıkışı daha sonra ilk uçuş. Testler, sertifikasyon sonrasında da hedef 2029'dan itibaren Türk Hava Kuvvetleri'ne bu parçaları, bu uçakları teslim etmek olacak. İlk üretilen parça havacılıkta First Metal Cut yani ilk metal kesimi olarak da denir. İşte birçok uçak projesinde bu gerçekleştirilebilir, tören yapılır bunlarla ilgili. Tabi Türkiye bu konuyla ilgili işte TUSAŞ ana yükleniciliğinde çok sayıda altyapı şirketi, parça üreten şirketler var. İşte bu resim yayınlandığı zaman TUSAŞ tarafından insanlar soldu işte böyle bir basit bir metal parçaya benziyor. Hayır bu metal bir parça değil. Arkasında çok ciddi bir mühendislik çalışması, tasarım çalışması olan çok çok önemli bir parça size basit gibi gelebilir. Bunu hani bizim işte Amcaoğlu'nun CNC tezg tezgahı var ona da versek yapar gibi yaklaşımlar olabilir. İşin tabii kazın ayağı öyle değil. Sonuçta bu gerçek olsaydı bugün her CNC tezgahı olan işte Boeing Airbus'a, Fransa'da Rafale, Rusya'da Skoye'ye parça üretildi. Böyle bir şey yok. Çünkü havacılıkta bir parça üretmek gerçekten çok çok ciddi mühendislik çalışması sonrasında bu bilgiler paylaşılıyor. Ve arkasından o üreticinin yüksek standartlarda bunu üretmesi gerekiyor ki bu da endüstrinin en üst seviyelerini oluşturuyor. Bu açıdan önemli bir haber. Bakalım 17 ayda uçak üretimi nasıl gidecek, nasıl tamamlanacak? Çünkü 2023'e de gördüğünüz üzere 1,5 yıldan az bir süre kalmış durumda. Sonuçta fabrikadan uçağı çıkarmak, roll out olarak adlandırılan bu işlem daha bir törensel bir şey. Önemli olan bunun yer testlerine ilk etapta başlayabilmek sonrasında da ilk uçuşu gerçekleşebilmek. O ilk uçak çıktığı zaman ortaya birçok sistemin benzeri olabilir uçak üzerinde, gerçek anlamda çalışmıyor olabilir veya bazı yerler boş olabilir ki ben bunu Boeing 787'nin rollout fabrikadan çıkarma töreninde 2007 yılında yaşamıştım. Boeing mühendisleri uçağın kokpit camına film çekmişler içerisi görülmesin diye. Flashlı olarak... Oraya çektiğiniz zaman içeride uçağın kokpitinin bomboş olduğunu görmüştük. Ki zaten o projede de belirli bir gecikme olmuştu. Bakalım Milli Muharip Uçak'ta nasıl gidecek? Bu konuda hem hava kuvvetlerinin çok ciddi baskısı var. Malum Türkiye F-35'ten çıkartıldı. İşte blok 70 almaya çalışıyoruz öyle ödediğimiz 1.4 milyar dolar karşılığında. Ee, bu açıdan da Milli Muharip Uçak'ın MMU'nun özelliği giderek artıyor. Bunun da altını çizmek isterim. Gelelim ikinci konumuza SOM serisi seyir füzelerinin bunlar f 4 e 2020 ve F-16 uçaklarından atılıyor. Yeni versiyonu J olarak adlandırılıyor. SOM-J'nin ilk canlı atışı başarıyla gerçekleştirildi. SOM-J'nin geliştirilmesi TÜBİTAK SAGE tarafından yapıldığı seri üretimi ROKETSAN tarafından gerçekleştiriliyor. Füze de TR-40 olarak adlandırılan Fransız motora sahip ama yakın zamanda yani 2022'den itibaren... Kale-Argen'in seri imalata başlamasıyla birlikte bu SOM füzelerinde KTC-3200 motorları geliştirilecek. Bu açıdan da çok büyük bir oranda yerli ve milli sistemlere sahip bir seyir füzemiz oluyor SOM. SOM-J ise F-35 programı için geliştirildi. Malum F-35'in gövde içindeki kapakların içinde mühimmatlarını taşıyor. Bunun nedeni STELT, radara yakalanma oranının düşük olması Soje normal soma göre daha ufaltıldı ve bu kapaklığın içine girecek şekilde tasarlanmıştı ama Temmuz 2019'da Türkiye Amerika Birleşik Devletleri tarafından projeden çıkartılınca sonje elimizde kaldı. Bu aynı zamanda su üstü hedeflere karşı geliştirilmiş bir mühimmat F16 için bu sistemi geliştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Soje'nin de o ufak varyantın farklı bir versiyonu da insansız hava araçları. Akıncı ve Aksungur tarafından atılacak. Bu açıdan da Somce büyük öneme sahip bir mühimmat. Somje özellikle deniz üstü hedeflere karşı geliştirilmiş özel bir mühimmat. Menzili 275 kilometre ve ağırlığı da 540 kilogram. Yaklaşık 140 kilogram ağırlığında bir harp başlığına sahip. Parçacık etkili ve zırh delici özelliğe sahip bu harp başlığı. Sistem olarak... Ataletsel, küresel konumlandırma, yeryüzü görüntü referanslığı ve kızılötesi olarak hedeflerini takip ediyor, hedefini buluyor. Bu açıdan da çok ciddi bir öneme sahip. Türkiye bu testleri Sinop ve Bartın açıklarında NOTAM yani yasaklanan bir atış sahası bölgeleri var. Buralarda gerçekleştiriliyor. Buraların kullanım amaçları da Kuzeye doğru çok geniş bir sahanın olması ve attığınız füzenin sonuçta bir yerleşim birimi başka bir yere gelmeden deniz üzerine düşmesi. Bir hedef oluşturuluyor deniz üzerinde ve bu hedefe karşı işte geçmişte atmaca füzesinde yapıldığı gibi Somjede de atışlar gerçekleştirildi ve paylaşılan sonuçlar bu atışların çok başarılı olduğu yönünde testlerin belirli bir süre devam etmesi arkasından da roket Roketsan tarafından seri imalata başlanması planlanıyor. Bakalım bunlarla ilgili gelişmeler ne olacak kuşkusuz önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili videonun da ben paylaşılacağını tahmin ediyorum. İşte o videonun da değerlendiririz tekrar bir Somje videosu yaparız. Gelelim bir başka yeni atışı gerçekleştirilen önemli bir mühimmata Gökdoğan Hava Hava Füzesi. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz Nisan ayında Bozdoğan Hava Hava Füzesi'ni anlatmıştık size. İlk canlı atışı yapılmıştı. Bu atışta TUSAŞ'ın geliştirdiği Şimşek Uçağı karşı yapılmıştı. Bozdoğan daha kısa menzilli bir Hava Hava Füzesi iken Gökdoğan, Orta menzilli bir hava hava füzesi ve açıklanan menzili 65 km. Yani bizim F-16'lardaki M120 Amram olarak adlandırılan füzenin yerli muadili diyebiliriz. Bu füzeyle ilgili TÜBİTAK SAGE çok uzun yıllardır çalışıyor. Çok ciddi bir teknoloji var üzerinde ee, ve canlı testinin yapılması da çok önemli bir adım. Bundan sonra testler devam edecek ve arkasından... Bozdan gibi gökdoğan da seri imalata geçerek Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek. Bir kere teknolojiyi edindiğiniz zaman yeni geliştirdiğiniz sistemlerle, yeni özelliklerle onu bir ürün ailesi haline getiriyorsunuz. Bu açıdan da TÜBİTAK SAGE'yi de tekrar tekrar kutlamakta fayda var. 4. konu ise bu gündem videomuzda Kale Arge tarafından geliştirilen KTC 3200 motorunun yeni bir versiyonu bir seyir füzemizde kullanılacak olması. KTC-3200'lerde normalde işte bir seyir füzesindeki motorun çalışma süresi belli. Havadan atıyorsunuz, hedefini buluyor. Karadan veya gemiden atılan seyir füzeleri ise çok çok uzun menzilli. Bunun anlamı KTC-3200'ün uzun saat, belki bir saat çalışacak. Çok yüksek hızla bu füzenin gitmesini sağlayacak. Önemli olan burada füzenin içerisinde Uzun menzile uçabilmek için daha fazla bir yakıt tankının olması, daha uzun süre istenilen itki gücünü bu motorun sağlayabilmesi ve i̇şte biraz önceki konuda da belirttiğim gibi oluşturduğunuz bir teknolojiyi altyapını sağlam olunca siz farklı farklı konulara uygulayabiliyorsunuz. Bakalım yarın KTG 3200ü hangi füzelerde göreceğiz bunu da merakla bekliyoruz. Evet bugün yine bir gündem videosuyla karşınızdaydık. Gelecek hafta bazı özel sistemleri tanıtacağız sizlere. Farklı farklı sistemleri bunları bu videolar, bu sistemler, bu teknolojiler hakkında sizlere bilgi ulaştırmaya çalışacağız. Detaylı havacılık ve savunma haberleri Tolgozbek.com sitemizde bizlere sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Sponsorluk veya soracağınız sorular için info@Tolgozbek.com mail adresini kullanabilirsiniz. Hep söylüyoruz videolarımızda Telegram kanalımızdan da son dakika bilgileri ulaşmakta sizlere Telegram kanalımızda takip edebilirsiniz. Ve tabi ki her zaman söylüyorum her videoda abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yazın ve lütfen videolarımızı beğenin. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.